Herkese merhaba teknoloji okulu izleyenleri. Ben Kanarlı. Evet LG V10 elimizde. Geçtiğimiz günlerde lansmanı yapılmıştı. Ürün elimize ulaştı. Ben de sizin için küçük bir unboxing videosu hazırlayacağım. Gördüğünüz gibi ürün henüz bile açılmadı. Sizler birlikte Cihazda neler olduğunu, cihazın kutusunda neler olduğunu ben de hep birlikte sizler birlikte göreceğim. Ama şöyle bir kenardan yırtmaya başlayalım. LG V10 ismiyle aslında bu G serisinden çıkıp V serisindeki ilk ürününü de tanıtmış oldum. O yüzden farklı değeri de var bu telefonun firma için. Evet sıradan bir kutu kutuyla karşı karşıyayız. Hemen kutuyu bir açalım bir kenara koyalım. Bir kutu daha çıkıyor. Şuradaki bantı yırtalım. Evet arkadaşlar kutuyu açtığımızda ilk olarak telefonu görüyoruz. Yan tarafta da kitapçık şarj aleti gibi içeriklerin olduğu kısım mevcut. Hemen şunu kaldıralım ve telefonu alalım elimize. Tabi dediğim gibi Önce kutu içerine bakacağız sonra telefon hakkında bir şeyler söyleyeceğiz mutlaka Şöyle bir koyalım Şimdi bu tarafta Şöyle biraz daha aşağı inip baktığımız zaman Hemen neler olduğunu da bir Görelim Evet Açmak biraz zor olacak kutuyu ama Şurada biraz Sert davranmam gerekebilir Bir saniye hemen açıyorum, evet Quick Start Guide yani hızlı kullanım kılavuzu Telefonun altında yer alıyor bu tarafta başka bir şey yok Hemen buraya bakalım evet, Burada da kapak alanı İlk olarak karşımıza çıkan şey Kuat Beat 3 kulaklık AKG, AKG ve LG'nin ortak yapımı Üzerinde ortak çalıştığı bir kulaklık Ve gerçekten iyi bir performans sunan bir kulaklık olduğunu söylemek gerekiyor Bu sebepten dolayı Hemen bu kutuyu da açalım. Evet, kulaklık karşımıza çıkıyor. Güzel bir tasarım var kulaklığın. Tabi e, performans tarafında neler sunduğunu da ilerleyen dönemde göreceğiz. Hemen bir kenara koyalım. Evet, Beyaz renkli bir şarj adaptörü. Hemen bakıyoruz 1.8 amperlik çıkışı var. LG G4'ün şarj aleti de 1.8 amperlik bir çıkış veriyordu. Yani burada 2 amper de şarj aletinin 1.8 amper çıkışı verdiğini söyleyelim. Hemen yan tarafta 3000 mAh'lık bataryamız var. Bataryanın paketini kolayca çıkartılı bir şekilde yapmışlar. Evet ince bir pil ama 3000 mAh batarya. Bu da güzel detaylardan bir tanesi. Çünkü biliyorsunuz Amiral gemisi modeller artık sabit bataryayla devam ediyorlar yollarına. Son olarak da kutuda Micro USB kablonun olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında kutuda herhangi bir ekstra bir içerik yok. Ben telefonu elimize alalım. Telefon bize neler sunuyor bakalım. Evet, internette de zaten bolca gördük telefonun görsellerini özellikle arka taraftaki kapak dizaynının farklı bir izlenim oluşturduğunu söylemem gerekiyor. Şık görünüyor. Cihazın kapağın arka, sağ alt tarafında LG baskısı var. Bunun dışında ses kontrol tuşları ve güç tuşunu biraz daha kapağın altı gömük vaziyete getirmişler. Üst tarafta LG G4'te kullanılan 16 megapikselde 1.8 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut. Lazer autofokus desteğinin de olduğunu söyleyelim. Çift led flash. Arka taraf bu şekilde. Hemen ön tarafa bakalım. Bu arada e, kapağın da çıkabilmesinin güzel faydalarından bir tanesi. Yedek bir batarya da sahip olabileceksiniz böylelikle. Cihazın ön tarafına baktığımızda 5.7 inşlik 2K ekranı görmekteyiz. Bu ekran zaten e, ekran çözünürlüğüyle Kullanılan ekran teknolojisi, Quantum IPS teknolojisi, LG G4'te de görmüştük bunu. Cihazın sol, ekranın sol üst köşesinde iki tane kamera mevcut. Bunlar ikisi de 5 megapiksellik kameralar. Ne işe yarıyor diye soracak olursanız hemen söyleyelim. Bir tanesi f2.2 diyaframa açıklığına sahip, bir tanesi f2.0 diyaframa açıklığına sahip ve 80 derece ve 120 derecelik görüş açılarına sahip bu kameralar. Yani geniş selfie'ler, grup selfie'leri daha rahat çekebileceksiniz bununla yani kolunuzu Böyle fazla fazla zorluya zorluya uzatmak veya selfie çubuğu kullanmak yerine bunu kullanabileceksiniz. Şu anda telefon kapalı olduğu için görmüyorsunuz fakat üst tarafta da 2.1 inçlik bir e, ikinci ekran var. Bu da e, 160'a 1040 ekran çözünürlüğü sunuyor. Bu da... Alci onun aslında ikinci kamera ile birlikte ikinci ekranı telefonun farklı özelliklerinden bir tanesi. Hemen alt tarafa bakıyoruz. Alt tarafta bir, bir adet hoparlör, mikro USB girişi ve kulaklık girişini görmekteyiz. Cihazın üst tarafında da mikrofon ve e, sanırım kızakortis portu var. Oradaki portu yukarıda sensörleri görüyoruz ve alt tarafta da LG logosu mevcut. Hemen bataryayı da takalım. Bakalım e... Bataryanın şarjı var mı? Onu da henüz bilmiyorum ama Burayı şu şekilde kapattıktan sonra hemen iç kısmı da gösterelim ne var? 200 GB ve ileride 2 TB'ye kadar destek verebilecek Micro-SD kart girişini görmekteyiz. Kamera modülü de oldukça iri görünüyor ama açılır, kapanır, kapak sayesinde çıkıntı çok da fazla kendini belli etmiyor diyebiliriz. Hemen bataryayı takalım. Telefon detaylı incelemesini önümüzdeki günlerde yapacağız arkadaşlar. Bu bir unboxing videosu. O yüzden burada çok fazla detaya girmeyeceğim. Telefon açılırken ben bir yandan teknik özelliklerini tekrar hatırlatmak istiyorum. LG G4 modelinde bulunduğu gibi Snapdragon 808 işlemcisi var. Burada 6 çekirdekli bir işlemci. 4 tanesi enerji tasarrufu için çalışırken, 2 tanesi yüksek performanslı işler için çalışıyor. Bunun dışında cihazda 4 GBlık sistem belleği ve Bence en iyi detaylarından bir tanesi olan 64 GBlık dahili hafıza mevcut ki Gorilla Glass 4 ile de telefon ekranının korunduğunu söylemek gerekiyor. Grafik birimi tarafında da Adreno 418'i görmekteyiz. Bunun dışında telefon tasarımdaki farklılıklardan bir tanesi kullanılan çelik malzeme arkadaşlar. Sunum sırasında da bahsedildi. Ultra güçlendirilmiş bir çelik kullanılıyor ve asıl olayı şu. İnsanlardaki belli alerjik reaksiyonlara karşı bu çeleğin herhangi bir sakıncısı veya sağlık açısından hiçbir alerji ihtimali vermeyişi gibi bir detayımız var. Kamera tarafında dediğimiz gibi 16 megapiksellik LG G4'te kullanılan 1.8 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut arka tarafta. Burada yazılım bazında bir geliştirme var. Ee, video çekerken de artık ayarları değiştirebiliyorsunuz, manuel ayarlar yapabiliyorsunuz. 2166, 2160p'de 30 kare saniye, 1080p 30 kare saniye gibi gibi e, çekim yetenekleri mevcut. Üst tarafta Explore Sound Tekniive şeklinde bir ibareyi de gördük zaten. Hemen ufak bir dil ayarıyla telefonun ince ayarlarını yapmaya başlayalım. İleri Wi-Fi'ye atlıyoruz burada. Mobil ağ var ama henüz telefona sim kart takmadığımız için mobil ağ kullanamıyoruz. Bunun dışında telefonun farklı özelliklerinden bir tanesi de 32 bitlik ses kartına ses sistemine sahip oluşuyor. Hi-Fi ses sistemi olarak lanse edildi bu. Bir mobil cihazda alabileceğiniz en iyi ses deneyimini vereceğini iddia ediliyor bu telefonla birlikte. Tabi içindeki kulaklıkta buna özel olacak QuadBeat kulaklıkla birlikte bu deneyimi yaşayabileceksiniz. Ayarlar bitmek üzere. Hemen ayarlar sonrasında arayüzde kısaca gezip videomuzu sonlandıracağız arkadaşlar. Detaylı incelemeyi saklayacağız diğer merak edilen noktaları. Evet şu anda açıldı telefon görebiliyorsunuz. İkinci ekranla alakalı bildirimler hemen karşımıza çıktı tabii ki. Şöyle ekran parlaklığını açalım sonuna kadar. Şu şekilde Biraz arayüzü görelim. Biraz arayüzü gezdikten sonra videomuz sonlandırıcaz. Şimdi telefonu kapattığımızda şurada V10 yazısını görüyorsunuzdur. Orası artık üst ekranımız. Hemen telefonun ekranını kapatalım. Evet şu anda üst tarafta telefon açık olmasa bile bazı bildirimleri görebileceğiniz bir e, alandan bahsedilmişti. buranın yani her gün açık bile olsa batarya tüketiminde çok büyük kat, e, handikapın olmayacağını söylüyordu. Burada telefon kapalıken yapabildiğiniz özellikler şunlar. Ses profilleri değiştirebiliyorsunuz. Wi-Fi açıp kapatabiliyorsunuz. El fenerini açıp kapatabiliyorsunuz ve hızlı bir şekilde kameraya geçebiliyorsunuz. Şimdi kamera tarafında da güzel bir detay olmuş. Buradaki ikinci ekran kamera modlarının yönetimi için doğrudan ayrılmış. Yani ana ekran üzerinde değil ikinci ekran üzerinden bütün kamera işlevlerini halledebiliyorsunuz. Bu da güzel detaylardan bir tanesi olmuş. En azından telefonun yan ekranından daha aktif bir şekilde kullanılmasını sağlıyor. Hemen ayarlar tarafından Bu arada telefon açıkkense telefon açıkken bu alan son uygulamaları Kullanmış olduğunuz son uygulamaları buraya taşıyabiliyorsunuz Veya favori kişilerinizi burada görüntüleyebiliyorsunuz Bunu da ayarlar kısmından yapabileceğinizi belirtelim Ekran ikinci ekran diyoruz İkinci ekran telefon açıkken göster kapalı göster gibi seçenekler mevcut Evet ayarlar tarafı da bu şekilde. Dediğim gibi telefon kamera arayüzü tarafında gerçekten çok başarılı. Ve e, manuel sesle birlikte yani şu an kamera arayüzünü görüyorsunuzdur. Çok sayıda ayar mevcut. Ve artık e, daha detaylı olması da iyi etkenlerden bir tanesi ki video tarafında da manuel ayarların yapılabiliyor olması güzel bir şey. Bu arada son kullandığımız ayarlar da yavaş yavaş yukarıya doluyor. Şöyle gösterelim. Mesela management kısmına girelim. Pil kullanımına girelim. Bakalım taşıyacak mı? Evet gördüğünüz gibi taşıdı. Nereye girelim mesela? Youtube açalım. İnternet bağlantımız yok ama En azından gördüğünüz gibi son uygulamaları burada görebiliyorsunuz. Burası ayrıca bildirim alanı olarak da dokunacak. Ayarlar için buraya dokunun. Hızlı kişi, müzik çalar, uygulama kısa yolları, yaklaşan planlamalar gibi Burayı tam anlamıyla ana ekranı hiç kullanmadan rahat bir şekilde kullanabileceğiniz bir bildirim ekranı olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Kutu açma videomuz şimdilik son buluyor. Telefonla ilgili diğer detayları da size detaylı incelemede anlatacağız. Bizden şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.